Kasa, kur farkı fişi nasıl oluşturulur? Dövizli hesap takibi yapan firmalarda döviz ve TL arasında oluşan değer farklılıkları kur farkı fişleriyle kapatılmaktadır. Kur farkı işlemlerini banka işlemleri cari işlemler ile yapabileceğimiz gibi kasa işlemleri ile de yapabilmekteyiz. İlk olarak Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde kasa yazarız. Kasa fişleri ekranını görüntüleriz. Listede daha önceden oluşturduğumuz kasa fişleri bulunmaktadır. Dövizli yeni bir kayıt oluşturarak bu işleme ait kur farkı fişi düzenleyelim. İlk olarak aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile cari hesap işlemleri cari hesap ödeme fişi düzenleyelim. Sayfada firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Fiş türü seçmiş olduğumuz işleme göre pasif olarak gelecektir. Kasa kodu alanından F1 ile kasa kart listesi ekranını görüntüleriz. Fiş bilgileri alanından işleme ait belge numarası ekleriz. İşlem tarihini seçeriz. Eğer önemliyse saat bilgisini ekleriz. Yapmış olduğumuz işlem bir malzeme bağlantısıyla çalışıyor ise f ile malzeme bağlantı listesini görüntüleyerek ilgili kaydımızı seçeriz. İşleme ait proje masraf merkezi kullanılıyor ise ilgili kayıtları seçeriz. Satış elemanına ait bir işlem gerçekleştiriyorsak ilgili satış elemanını ekleriz. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise şube alanından işlemi gerçekleştireceğimiz şubeyi seçeriz. Özel kod tanımlamaları yaparak raporlarda ayrıştırma kolaylığı sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlaması yaparak sistemdeki kullanıcılar için kısıtlamalar sağlayabiliriz. Muhasebe kodu alanında muhasebe bağlantılı kodu seçimini yaparız. Hesap bilgilerine geldiğimizde kodu alanından F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. İşlem yapacağımız cariyi işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Tutar bilgileri alanından işlem tutarını... Daha sonra döviz cinsini seçeriz. İşleme ait bir açıklama bilgisi ekleyerek fiş kaydımızı oluştururuz. Kasa kur farkı fişi düzenlemek için diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde kasa kart listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında sayfayı yenileyerek borç alacak bilgilerinin görüntülenmesini sağlarız. Aradaki kur farkını hesaplamak için aşağıdaki panelden diğer kur farkı hesapla seçeneğini kullanırız. Açılan kur farkı hesaplama parametreleri penceresinden işlemlerimizi gerçekleştiririz. İlk olarak tarih seçimi yaparız. Fiş satırında yer alacak satır açıklaması metnini düzenleyebiliriz. Kur farkı hesaplamak istediğimiz döviz cinsini seçeriz. Döviz kuru değeri seçmiş olduğumuz döviz bilgisine göre sistemde otomatik olarak gelecektir. Masraf merkezi kullanıyor isek ilgili masraf merkezini seçerek hesaplarız. Ekranın altında bulunan panelde bir adet kur farkı fişi oluştuğunun bilgisini görüntüleriz. Otomatik oluşturulan kasa kur farkı fişlerine manuel olarak müdahale edebiliriz. Oluşturulan fiş detayını görüntülemek için aşağıdaki panelden diğer kasa hareketleri seçeneğini kullanırız. Listede oluşturduğumuz kur farkı fişini, borç tutarını detaylı olarak görüntüleriz. Toplamlar alanından da bakiyemizin, dövizli bakiyemizin toplamını görüntülememiz mümkündür. Vazgeçile sayfadan çıkış sağlarız. Diğer, kasa hesap özeti ile de kasa işlemlerimizi görüntüleyebiliriz. Özet tipinden günlük, haftalık, aylık olarak incelemeler gerçekleştirebiliriz. Döviz türü alanından incelemek istediğimiz döviz türünü seçeriz. Aşağıdaki panelden hesaplı seçeneği ile borç alacak bakiyelerini görüntüleyebiliriz. Grafik sekmesine geldiğimizde bakiye borç alacak bilgilerini bar grafik üzerinde görüntüleyebiliriz. Yazdır seçeneği ile grafik çıktısını alabiliriz.